Okuldan hepinize merhabalar arkadaşlar ben Osman Tufan ben Özgür Çetin bugün sizlerle birlikte Ford'un C sınıfı SUV modeli Kuga'yı inceleyeceğiz genelde biliyorsunuz aslında açılışta arabanın dışında oluyorduk fakat bugün felaket bir yağmur var evet Dolayısıyla... araba <gülüyor> arabayı kenara çektik böyle durduk o yüzden <gülüyor> e, burada açılışı böyle yapalım dedik arkadaşlar yani öyle, arabanın içinde yapmak zorunda kaldık açılışı <gülüyor> evet her zaman olduğu gibi incelememizi arkadaşlar ilk olarak aracımızın dış tasarımıyla değişen hatlarla başlayacağız. Ardından yine bir sürüş deneyimi yapışacağız sizlerle birlikte. Bu sürüş deneyimi esnasında da arabanın teknolojilerinden vesaire bahsedeceğiz. Evet Özgür abi arabanın biliyorsun önceki nesille Kuga, önceki nesildeki Kuga ile daha doğrusu evet. bu Kuga arasında çok büyük fark var. Fark var. Yani ön ön paneli tamamen değişmiş. Araba değişmiş. Evet baya bir değişmiş. Araba İçine komple çok değişmiş. değişmiş. İçi de komple değişmiş hatta mesela bunda açalım şu cam tavanı ya biraz ışık gelsin içeri de bak cam tavanımız var mesela bu modelde ekstra olarak geliyor şu an açıldığında görüyorsunuz yukarıda ee, güzel bir teknoloji öyle böyle yağma öyle falan. hatları beğendim. Beğendin yani güzel. Özellikle bir önceki Kugo ile kıyaslandığında Okuga benim yaşım, benim gözümde şöyle bir arabaydı. Yani böyle 50 yaş arabası gibi. Şimdi bu biraz daha sportif hali. Biraz inmiş. daha sportif böyle 30 yaşa kadar inmiş yani benim emsallerim falan alabilirler, binebilirler. <gülüyor> ee, gerçekten güzel olmuş. Önden bakıldığında böyle biraz daha fırçın, biraz daha böyle genç, biraz daha asi bir havası var. Evet. Arkadan bakıldığında da çok güzel araç. Yani arka stoplar, arka tamponatlar vesaire gerçekten çok güzel, güzel olmuş. olmuş. Gerçekten. Yani bu estiline özel bir durumda değil. Hani diğer boş modellerine de baktığımızda aynı sportifliği aynı şeyleri yine görüyoruz. Tabi isteyen de ne var. 19 inçlik çok beğendiğimiz canları ha, canları var. Camları çok güzel, canlar, evet. Bu aracın özellikle jantları çok güzel. Çok güzel. E, ama onu zaten boş modelini alıp yine parasını Hı, verip alabiliyorsunuz. Bayağı evet. bir paradır o camlarda tek başına muhtemel. Evet, evet, evet. Yani az bir şey değil arkadaşlar. Yine 5-6 bin lira vardır en az. Bütün diye e, farlar ki belli bir paketten sonra siz fara da dahil olmak üzere led evet, led evet. olsun artık çok iyi bir aydınlatması var bu arada. Adaptif dönüyor arkadaşlar. Adaptif olarak da. dönüyor. Evet. Ee, özellikle virajlarda filan virajın içini dışını aydınlatmak için otomatik olarak dönüyor. Gündüz farları, gündüz aydınlatmaları vesaire yine Hepsi var. Arka var. taraflar yine led arkadaşlar stoplar şöyle gerçekten çok güzel. Ee, ben beğendim aracın dış tasarımını ya. Kaput falan böyle hafif yine girintili çıkıntılı falan. Evet. Ama dediğim gibi şöyle öne doğru eğilen sportif bir yapısı var. Ön farlar çok hoşuma gitti benim özellikle farların yapısı. Bu eski standartları bayağı bir değiştirmiş. Yani eskiden biliyorsun Ford'un bir klasik çizgisi var şu. Evet dümdüz bir çizgi yani, vardı. Şimdi, başka bir şey değil evet, evet, o... ama bu Kuga'da gerçekten Puma'da da aynı. Puma'da şeyindeydi. da aynısı, yani onu diyecektim tam. Ya yani bu Puma'nın abisi gibi bir şey olmuş. Bir önceki nesildeki Kuga Puma'nın dedesi gibi bir şeydi böyle. <gülüyor> bu, <gülüyor> bu abisi abi olmuş. olmuş, zaten yani. benziyorlar yani birbirlerine özellik olarak falan da. Tabi Kuga daha üst seviye, daha ferah, içi mesela görüyorsunuz. İşte mesela şuralarda şeyler var, onlar da güzel. Gözlük, Gözlük kabı saklama falan. kabı var, bu içi çok güzel yumuşak tasarlanmış. E, sunroof'umuz var. SOS sistem var. Hepsinde var artık ya. Evet. Ama bunda şu güzel. <gülüyor> buraya açıyorsun ya burada bir kırmızı tuş çıkıyor. Ondan, hani evet. filmlerdeki gibi hani. <gülüyor> Diğerlerinde direkt normal. Direkt basıyorsun tuş. yani. Bu, evet, burayı açıyorsun, buraya basıyorsun falan. Ondan Daha sonra sistem çalışıyor. Olmuş. Güzel olmuş. Biz tasarımını e, ben ben de çok beğendim. hani Oturaklı bir tasarım var. Güzel bir tasarım var. Dinamik bir tasarım var. Evet. En azından dış taraftan bahsediyorum ben. Kaslı görünüyor. Kaslı görünüşünün yanı sıra sportif de gözüküyor. Aynı fikirde. Bir de iç tasarımda şunu söyleyeyim. Ee, arka koltuklardaki yaşam alanı çok güzel. Onu söyleyeyim, söyleyeceğim. Zaten C sınıfı sınıf sınıf için... modellerde arka taraftaki yaşam alanının dar olduğunu söylemek absürt kaçar Olur. biraz. B Fakat... sınıfında dar. Dar, ama evet. onu zaten belirtiyoruz biz ama C sınıfında gayet geniş arkadaşlar. Arka ee, tarafta yine... Koltuklar e... hareket edebiliyor o güzel. Aynen o onu, şeyde onu de Onu söylemedik vardı. onu söylemiş olalım. da vardı Evet Captur'da şey. da vardı evet, ve bunda da var normalde benzerli. 511 litre olan bagaj hacmi bu sayede daha da arttırabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar gelelim otomobilin yakıt ile ilgili tüketim değerlerine. Şimdi biz bu aracı 244 kilometre kullandık. Tabii ki çok yoğun trafikte de kullandığımız oldu. Açık bir trafikte kullandığımız da oldu. Toplamda 12 saat kullanmışız aracı ve 7.6 litre 100 km'de bir ortalama vermiş durumda. Bence bu tarz bir otomobil için ve dizel otomobil olduğu için makul ama eğer daha az yoğun trafikli bir yerde yaşıyorsanız rakamı daha da düşürmeniz mümkün. Ya da şehirler arası yollarda bu rakam 5.5-6 litre civarında değişecektir diye düşünüyoruz. Arka tarafta da yine koltuk ısıtmamız var. Tabii bu ek bir paket. Paket, e, Havalandırma kanalları var. Bir de prizeler var. 230 volt. İki Ranger'da da vardı. vardı evet. 230 volt. Yani uzun bir yola gidiyorsunuz arkadaşlar. Laptopunuzu takın. Arka tarafta gayet rahat bir şekilde bütün yol boyunca eğlenebilirsiniz. E, bu güzel bir opsiyon. Arkadaki geniş olması da güzel. Yine kol dayamada bardaklıklar vesaire olayları mevcut. Bununla uzun yola gideceksen arkada oturacaksın zaten. Öyle, ya rahat Aynen öyle rahat. <gülüyor> öndekiler Araba gidecek kendi kendine. Güzel olur yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> evet şimdi dilersen Özgür abi yola çıkalım. Çıkalım. Arabanın içinde ne gibi teknolojiler var neler var vesaire. Bunlardan bahsedelim. Bakalım bizleri neler bekliyor. Hadi bakalım. Yeah. Evet Osman'cığım az önce söylediğin gibi şimdi içerideyiz. Ee, sen de kullandın, ben de kullandım Ford Kuga'yı. Evet. Deneyimlerimizi arttıralım. izleyicilerimize. İzleyicilerimize, olarak. Şunu ben senden söylemeni istiyorum abi. Bu araç gırtlağa kadar dolu bir araç. Yani evet. şimdiye kadar inceleme amaçlı o kadar çok araç geldi bize biliyorsun. Ama ben bu kadar dolusunu hatırlamıyorum. Ve açıkçası. bu kadar pahalısını da. Ya şimdi pahalı mevzusuna sonra gireceğiz zaten. Evet. Fiyat olayını evet. söyleyeceğiz zaten ama Ford bunda yani hangi teknolojisi varsa koymuş. Onu da koy demiş. Bunu, Bunu da koy, da koy, koy demiş. demiş. Şu gerekli ama olsun onu da koy demiş. Her şeyi koymuş. Peki bunlar neler? Şunları bize bir söylesek. Şimdi önce ben böyle... Liste uzun. Liste uzun. <gülüyor> uzun o yüzden not var. aldım ben. Bayağı bir not aldım. Şimdi bu paket ST-Line paketi. Biliyorsun Ford'da işte farklı farklı yani paketler Titanium var. Style sürüyorum. var. Titanium var. Bir de ST-Line var. ST-Line en pahalı paket ve en donanımlı paket. Bunda ne var? Hemen söylüyorum. Şunu sorayım ben. st line'da artı bir şeyler koyabiliyor muyuz Evet onlar yani da Yani en full değil yine koyabileceğim şeyler evet. var evet. Evet. St STIHL'de 19. alüminyum jantlarımız var. Arka kol dayama ve bardaklığımız var. Sürücü dikkat takip sistemi var. STIHL body kit ve iç tasarım detaylarımız var. Ki mesela koltuklardaki kırmızı ışıklar falan filan. Ee, alaşım pedal, spor süspansiyon var. LED farları var. Direksiyondan vites değiştirme var. F1 vites. Evet şu. Onu gördüğün gibi zaten Renkli fren kaliperleri var. E, fren kaliperlerimiz de renkli. Onu da söylemiş olalım. Tam boy arka rüzgarlığımız mevcut. Bang Olufsen ses sistemi var. Elektrikli ön koltuklar var. O yani sadece seninkinde elektrikli evet, bu arada. Bu, o değil o değil. Bu yolcu koltuğu manuel yapıyorsunuz. E, yolcu tarafındaki tarih şeyi. Dinamik led ön far sistemi var. Bir de şu HUD display deniyor. Head up display. Göz hizası gösterge paneli var. Bu STL'nin standardı. Şimdi bunun üzerine, şimdi bunun üzerinde ne var diyecek olursunuz, artı olarak bu arabada konfor paketi var, ısıtmalı ön ve arka koltuklar ki şu an açtık mesela evet, şu havada yağmurlu bu arada. Kısa kollu biniyoruz evet. ama. <gülüyor> Direksiyon, Direksiyon ısıtma. ısıtması var, ısıtmalı ön cam var o da önemli yes, ön cam da yes, ısıtmalı evet. ve akıllı bagaj kapağı var. Bu konfor paketi yani bunu s line de alsanız ekstradan para verip bu paketi alıyorsunuz. Bu paketin fiyatı biliyor musun peki abi? Fiyatı şeye? ya şeyleri çıkartacağım şu an ezberimde yok ama ekranda koyarız onları. onların hepsi Çünkü fiyatını Çünkü bayağı vereceğiz. dolu bir paket yani ön arka koltuklarda ısıtma işte bagaj evet. kapağı falan filan. Ama ezberimde yok ama koyacağız. 13 bin mi, 15 bin mi öyle bir şey olması bayağı lazım. Bir para o zaman. Var yani teknoloji paketimiz var şimdi o da bir paket malum. Dur kalk özellikle adaptif Hız Kontrol sistemi var. Ford Copilot 360 şerit hizalama sistemi var. E, Kör nokta uyarı sistemi var ki bu hem aynalarda var hem de sen geri geri çıkarken arkadan araba geçerse falan onu uyarıyor. O güzel. Sürücü dikkat takip sistemi söyledik. 180 derece ön görüş kamerası ve kapı koruma sistemimiz var. E, bu gibi teknolojiler de teknoloji paketinde var. Şimdi bizim otomobilde evet. var bu. Bu da ekstra. O da ekstra. Onun dışındaki şeyler var zaten. Var da var. Ben ben sen motordan bahsedeyim istersen. 1.5 litrelik şimdi farklı motor seçenekleri var bu arada 1.5 litre benzinli var 1.5 litre dizel var ki bizimkisi Eco Blue dizel diye geçiyor 2 litre dizel var bir de 2.5 litrelik PHEV denilen e, evet. hibrit hem elektrik motoru var hem de benzinli motoru var o var e, bizim kullandığımız bu aracın 120 beygir 300 Nm'lik 1.5 litre Eco Blue 8 litre otomatik şanzımanlı dizel araba olduğunu söyleyelim Şimdi, Şimdi tasarımdan başla istersen Osman? Gelelim fasulyenin faydalarına. Tasarım benim hoşuma gitti. Yani şurada kullanılan malzemelerin kalitesi vesaire ortada. Baktığınız zaman buralar yumuşak. Sert değil. Şuralar sert sadece. Şuralar bile yumuşak hatta şu alt yumuşak. Sert. Yani sadece şu klima panelinin bulunduğu nokta evet. sert. Kapılarda da mesela sadece şu tutma kolu sert. Onun haricinde buralar şu hatta şurası bile yumuşak. Yani gayet malzeme kalitesi açısından benim çok hoşuma gitti. Özellikle şu piano bilek detay, Carbon, tasarım, evet, karbon gibi, gibi bir diyelim, evet. hat verilmiş. Çok hoş bir hat. Onun haricinde head-up vesaire olması gerçekten güzel. Şu ekran dijital, ekranın Göstermek. tamamen dijital olması güzel ve fazlasıyla bunu biz özelleştirebiliyoruz. Yani burada neleri görmek istediğimizi vesaire hepsini seçebiliyoruz. Sadece şu ekran beni biraz sıkıntıya soktu. Zaman zaman dondu bende bu. Yani mesela şöyle belki şey ben çok hızlı basmışımdır ama mesela FM radyo'ya basıyorum böyle 2-3 tane radyoya bastım. Hala orada kilitlendi kaldı böyle bir loading işareti gibi bir işaret var. O dönüp durdu. Bunu 2-3 kere rastladım. Onu belirtelim. Belki bu cihazın sorunudur. Yani artık şans meselesi ya da var mıdır öyle bir sıkıntı bilmiyorum ama genelde araçlardaki yani bu e, multimedya sistemlerinde bu tarz sorunlar oluyor. Mesela bende Sportdish vardı. Onda direkt kilitleniyordu mesela. Şuraya adamlar bir reset şeyi koymuşlar. <gülüyor> Oraya böyle bir ince bir şey sokunca resetliyodur radyo kendini. Yani adamlar da o sorunun olduğunu biliyordu. Ben yaşamadım öyle bir sorun bu arada. Ben de kullandım arabayı. Ben yaşamadım ama sana denk gelmiş Sen FM'e fazla girmemişsindir. Girdin mi radyoya? Girdim var. Radyo Dediğim girdim. telefonumla kullandım. Radyoda girdim. Ses sistemi özel bir ses sistemi. Ben Bang Olufsen'in onu söyledik. O Aynen. da paket. yani. Çünkü açtığında o kaliteyi hissediyorsun yani normal klasik böyle bir otomobil ses sistemi değil. Dolayısıyla. Iç, iç, içerisi bu arada ferah bu. Ferah mı? Yani C segment SUV'den bahsediyoruz. Sen, Zaten. Sen B'leri beğenmiyorsun mu? B'ler dar. Bak B'ler gerçekten dar ama C segment suuların genişlik hissiyatı bu araçta mevcut. Ben de e, sportis vardı, o da C segment suydu mesela, o da genişti. Sonrasında biz seninle iki tane B segment su test ettik. Puma'yı test ettik ve, Kaptur Kaptur. ve Evet Puma. Onların içi dardı mesela. Özellikle arka taraf bir hayli dardı. Bunun arka taraftaki kontrol alanı, yaşamaları Yayla vesaire gidin. de gayet geniş. Onu zaten ee, göstereceğiz onu. Gö gösterdik daha doğrusu videonun Bir içinden. de şimdi hani arka tarafta da koltuk ısıtma olsun. Ee, 220, 220 var. volt var. 230 volt hatta, hatta. var. Evet. Ee, bu şeyde de var Ranger'da da var Ama orada arkadaşlar söylüyoruz hep Ütü falan kullanmayın arabada <gülüyor> Hani yani böyle basit şekilde. işler ufak demek Akın çekmeyecek <gülüyor> İyi ki bunu söyledim bak evet. yoksa millet kapıp... <gülüyor> Arabada ütü yapardı değil mi Ama Amerikan Priz Çevirici takmak lazım Onlar direkt takılıyor Direkt o takılıyor iki mu? İki yuvaya giriyor. Tabii, tabii. Evet. Oraya şey takamazsın ama böyle hani şeyli, piriş, topraklı, topraklı olmaz oraya. Çünkü i̇nce kalın olması ince lazım. olması lazım. O yüzden zaten hani ütü falan bağlayamazsın. Ama çevirici koyarsan bağlarsın. Çünkü bayağı bir yani güç, güçlü ama, yakarsın ya, ama yakarsın. Ya, ya. Gereksiz. Evet, o evet, o, o muhtemelen laptop, telefon vs. Evet evet için. daha basit şeyler. Burada şey. iki tane USB koymuşlar mesela. Arkada USB yok ama. O dikkatimi çekti. Bir de USB'lerin bir tanesi tip C, bir tanesi tip A dediğimiz standart. Evet. Ben bana şu hala saçma geliyor bu arada. Onu söyleyeyim. Teknolojik olarak söylüyorum bunu şimdi tip C ve tip C'den e, atıyorum de veya tip C'den tip C kablo bulmak kolay değil şu anda o yüzden bence ikisi de tip A olsa daha iyi olurdu gibi geliyor mesela Mercedes komple tip C yapıyor Hiç şey, tip A koymuyor ya tip C kullanan kablolar da var şimdi şöyle bir şey atıyorum Apple'da var ee, Apple'da biliyorum ya şöyle bir durum bazı Android telefonlarında mesela adaptöre giriş kısmı Samsung yapmaya başladı. Evet, evet. o yüzden bence bu şekilde olması farklı bir alternatif sunuyor ve iyi. Nedir? Bir tane USB koymuş, bir tane Tip-C koymuş. Hı hı. Hani çevireceğe ihtiyaç duymadan kullanabiliyorsun. Çakmak girişi var orada bir tane, bir tane de şurada. Ee, şu gözün kolda içerisinde içerisine çakmak gerisi koymuşlar. Bunda evet. soğutma vesaire yok. Onu da belirtelim. Ee, bu orta konsol var çok güzel. Benim hoşuma gitti. konsol gittim. güzel. Vitesi zaten klasik bu. Biliyorlar. Takip eden Focus arkadaşlar da, da yani arkadaşlar da biliyordur. Ee, Ford'un yeni nesildeki vites şeyi bu şekilde. P, R, N, D var. Bir de M yani var. Çevirin. Mangal. Şöyle çeviriyorsun. Ee, o şekilde. Elektronik park frenimiz var. Ee, şeylerden de biraz bahsedilmesin. Auto hold var. Auto, hold Auto holdu açtığımız zaman gayet güzel gidiyor Yani ben dik bir yokuşta test ettim mesela. Gram kaydırmadı. Park gayet otomatik başarılı. park sistemi var. Otomatik park sistemi onu zaten bahsetmiştik evet. abi. Çok gerekli bir teknoloji değil. Evet, mesela evet şu dedi. park sistemini koymayıp fiyatı biraz daha düşürseler. Daha iyi olur muydu bence olurdu. Aynı fikirdeyim. Bir de şey var çekim şey kullanım modları aynen. var. Ay kullanım modları var. bastıkça değişiyor, var. değişiyor mesela. Sport var. Sport var. Kaygan var. Kaygan zemin dediği kar ve yağmurlu havalarda şu andaki olduğu gibi mesela. Onlar içinde derin kar, kum var. Bu da kar yağdığında tabi kar yoksa bunun çok faydası Küçümün olacağını olmaz. düşünmüyorum. Tabi bir de bu arabalar şey değil arkadaşlar onu da söyleyemem. Su ama böyle hani alayım da bayırda yani gezeyim değil. Şey, Belli de bir yere kadar kurtarır ama yani <gülüyor> öyle çok Eko da. ve normal var bir de son olarak. Burada yine klasik olarak bastığımızda kadran madran değişiyor. Özellikle mesela kuma geçtiğinizde bir tarafta kum efekti vermişler böyle kum ve karda diğer tarafta kar efekti vermişler. Eko da her zamanki gibi yeşil oluyor. Kırmızı da sporta da geçtiğimizde de kırmızı oluyor. Onun haricinde fonksiyonel bir direksiyonumuz var. Bu direksiyon üzerinden hemen hemen her şeyi kontrol edebiliyoruz zaten. Müzik geçişlerinden tutun da şu ön ekranda görmek istediğiniz bilgilere tüm kadar, detaylara kadar, bilgilere evet. kadar bu konsolumuz üzerinden değiştirebiliyoruz. Güvenlik tarafında bir hali dolu bir otomobil aslında. Mesela çarpışma önleyicisi var. Bunda mesafeyi vesaire ayarlayabiliyorsun. Çarpışma önleyicisinde frenleme fonksiyonu da var. Hı hı. Bunu ister aktif ediyorsun, ister de aktif ediyorsun. Bir de mesela şerit takip sisteminde de şeritten çıktığın zaman alarm ve güvenlik, ya yardım diye bir opsiyon da var orada. Yardımı eğer etkinleştirirsen sen şöyle şeritten çıkarken direksiyon bu tarafa doğru çeviriyor kendini. Evet. Yani biraz sert çevirmen lazım şeritten çıkabilmen için. Veya sinyal veriyor olman lazım. Aslında Aynen öyle. çok güzel bir teknoloji de bizim Türkiye'deki bazı şoförlerde şöyle bir şey var. Direkt hani bazen direk geçiş yapacağın için şöyle mesela hemen sinyal vermeden de geçiş yapacağın nokta olabilir. Orada biraz böyle tutuyor direksiyon senin elini. Evet. Ben onu kapattım mesela direk. Kapatabiliyorsun. Yani evet, evet kapattım. Kapatabiliyorsun. Hani şeritten çıkarken titresin beni uyarsın. Bu benim için. Yeterli. yeterli. Onun haricinde ön panelde benim hoşuma giden bir diyor olay da şu head up display. Belli kenar bilgiler gösteriyor. Aynen öyle. Sürekli ekran'a bak. Ya zaten bu ekranda sürekli bakçağın şey nedir senin? Hızındır. Evet. Ayrıca buraya şey de eklemişler. E, e, trafik işaretleri okuyabiliyor. Orada çıkıyor. Ayrıca etkinleştirdiğin zaman şerit takip sistemindeki mesela şeritten çıktığında Adaptive, da yolun gösteriyor iki beyaz çizgi olarak birisi kırmızı oluyor mesela çıkmaya çalıştığın taraf. Onun haricinde şu anda mesela önümde araç olduğu için bunun da yine mesafesini ayarlayabiliyorsun. En hassas mesafeye getirdiğinde çarpışmayı önleyici head up display'de araba işareti çıkıyor. Yani önünde bir araba var diyor. Ve yol sarı olduğunda şu anda mesela benim ara önündeki araçta yol beyaz biraz basayım şöyle. Sarı oldu mesela çarpışmaya. Dikkat et diyor yani. Çarpışabilirsin diyor birazcık. Evet. Bu biraz daha basınca kırmızı oluyor. Biraz daha basınca çarpışma işaret <gülüyor> çıkıyor böyle. Bir de ben şeyden bahsedeyim şey çok iyi çalışıyor bu arada. kuruş Cruise Control. Evet. Hatta şimdi düz bir yola çıkalım bence onu bir deneyelim. Ee, sizin yanınıza gaza basıyor, frene basıyor. Ee, Öndeki araçtaki mesafeyi tutturuyor fakat tabi İstanbul trafiğinde birazcık şöyle sıkıntı. Ben araya, biraz, heh, araya. aynen tam oranın diyecektim. <gülüyor> Adaptive Cruise Control deneyim dedim. Gidiyorum böyle lak adam bir girdi araya Ağaç sapıtıyor. onu şöyle bir salladın <gülüyor> Tabii, Evet. dedim ha, tamam bunu çıkartalım devreden emanet araba. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte İstanbul'da sorun yok. Normal, düzlük, İstanbul haricinde başka güzel, bir yerde kullanılabilir. Güzel bir trafikte aslında çok güzel bir teknoloji. Arabayı bırakıyorsun kendi gidiyor ve çok başarılı çalışıyor. Ben bunu Puma'da da test etmiştik biliyorsun. Burada da çok iyi çalışıyor ve ben hani artık bence otomobillerde standart olması gereken bir özellik olarak görüyorum. Özellikle uzun yolda mesela koy abi, Ya Uzun yolda aralı. güzel de işte ne bileyim bu İstanbul trafiğinde bana çok evet. kullanışlı gelmiyor işin açıkçası yani dedim ya dün hani bir kullanalım dedik iki rahat edelim iki elimizi kolumuzu bırakalım dedik ayağımızı fedallardan çeker dedik. lak diye biri giriveriyor yani. Şu arada hani bir buçuk arabalık mesafe evet. bırakıyor zaten o. İşte evet, onu da, o mesafesi, de giriyorlar zaten. Onun da mesafesini ayarlayabiliyorsun bu aradan. Yani yakın olsun uzak olsun diye ama ayarlayabiliyorsun gibi, ama yine de yaramıyor. gelmiyor yani. yani. Tabii, yine canım, bir güvenli takip yani, bir mesafesi araba, var. Onu ayarlıyor. Bir araba girecek kadar bir mesafeye ayarlıyor. O da bence tabii bizim Türk insanı hemen Bir araba gelecekse tamam bizim Türk mesela, insanı olur zaten yani. <gülüyor> kaçırmaz o arayı. <gülüyor> Çünkü bunun sen dışında, de sabit hızla gittiğin için adam lak diye giriveriyor. Bunun işte ben şey özelliği çok beğendim. Mesela o, o işte senin sürücü tarafında tuşlar da var. Görmüşsündür belki. Çocuk kilidini içeriden ayarlayabiliyorsun. Evet. O çok güzel o. Çocuk kilidi Ve aynı içeriden şey, ayarlanabiliyor. Şeylerin camların işte açılmasını, kapanmasını vesairesini de ayarlayabiliyorsun. Böyle bir güzel özellik koymuşlar. Çocuk kilidini direkt içeriden yapıştırıyorsun. Bu arada anahtar da... Anahtara da değinelim daha doğrusu. Biraz büyük ya. Biraz kart, değil, baya büyük. Kart, kart mı olması lazım artık bunun ya bence. Yani ben de o fikirdeyim açıkçası hani. Şöyle açılıyor bu arada onu da göstermiş olalım. Kart daha başarılı olabilirdi. Yani daha güzel olabilirdi. Benzerlerinde kart var. Yani, yani kart sistem daha iyi. Bu arada bagaj kapağı orada anahtardan da açılabiliyor. İki evet. kere bastığın zaman tık otomatik açılıyor ya da ayağını gösterdiğin zaman hızlı bir şekilde. Osman buradan geçelim bence. Çünkü burada açılıyor. adam dörtleri yakmış. E ya gidiyor da. Ne bileyim yani. orada dörtleri yakınca biz de şey yaptık. Şaşırdık yani. Anahtar açılıyor dedim O yarım de kaldı. Tamam. Ayağını gösterdiği zaman da açılıyor. Onun haricinde tuşa bastığın zaman Ondan. kapanıyor. Şurada bir bagaj kapağı şartı var. Ona bastığında yine açılıyor, açılıyor otomatik olarak. Evet. Yani Ford bu araçta düşün günümüzdeki böyle tek hemen yani hemen hepsini, hemen hepsini, hepsini koymuş. koymuş. Yani ben şöyle düşünüyorum bu araçta ne yok diye. Aklıma bir şey gelmiyor. Sene yani, geliyor mu abi? Gelmiyor işte yani. ön koltuk ısıtma var. Arka koltuk ısıtma, direksiyon, direksiyon ısıtma, ısıtma ben, var. Koltuk soğutma falan yok. O da bence ne bileyim çok böyle çok elzem bir olay değil. Mi? Çok bir arabada da yok bu Aynen arada yani. Ee, Onlar ize de düşünüyorum. Bir şey de gelmiyor. Bir şey abi. kalmıyor. Yok, bir şey yok. Yani doldurmuş ama fiyatını da biraz Evet, A, fiyattan, fiyattan bahsedelim şimdi faydasına fiyatlar şöyle 2020 modeller ve 2021 modeller şu anda aynı anda satışta biz en azından şu anda bu 2020 videoyu, model bu videoyu çektimde bu 2020 model ama evet. 2021'den de ve 2020'den de bahsedeceğim ben 344 bin liradan başlıyor 2020 model için fiyatlar 2021'de birazcık oynuyor hani 10 bin lira falan fark ediyor o da yıldan dolayı muhtemelen bu paketin e, o ex donanımlar olmayan hali 460 bin lira. Evet. Çünkü bunda cam tavan da var şimdi gayet güzel açılan. Ha, hepsi var canım, cam tavanımız var, var. Evet. Onları da eklersek 500 bin lira yaklaşan bir fiyat oluyor. Yani şu, şu anda da. bizim bu kullandığımız araç arkadaşlar 500.000 bin Türk lirası etiket fiyatına sahip. Bence bu fiyat biraz yüksek gibi i̇şte, geliyor. Işte şimdi bu bu hep oraya geliyoruz Osman. Yani. Hani Kuga pahalı diyoruz da örnek veriyorum bu segmentteki diğer arabalarda bu fiyatta. Artık yani o, bu kadar doldurduğun zaman bu evet. fiyatlara geliyor. Geliyor geliyor. Hepsi geliyor. Yani istisnasız geliyor. Öyle 300 otomobilde. Artık tamamdır. bu vergilerden dolayı. Bu yani B segmentler bile 380-400 bir evet, liralardan evet. işte geçen incelediğimiz evet. Captur mesela. Captur 400, 380 bin liraydı. Puma'yı inceledik o da yani o kadardı. 380, 380 ne bileyim ona verene kadar, kadar. yüz daha verip Kuga'yı <gülüyor> alır mıyım? Ben yani eğer 380 bin lira verecek olsam ona ona alacağım ama bunu alırım çok evet. daha iyi yani bence. Hani otomobilde bence artık yani pahalı demek değil o vergiler düşmediği sürece fiyatlar böyle olacak. İnşallah yani vergilerinde çok düşer. ben böyle kısa süre içerisinde değil önümüzdeki bayağı bir uzun süre içerisinde de düşeceğini beklemiyorum. Dürüst olalım şimdi o konuda da. Ya şöyle bir örnek vereyim şimdi ben 460 bin dedim ama şimdi oraya hiç girmedik onu da girelim istersen. Bu aracın o e, videonun başında da söyledik ya bir e, şey sürümü de var. Elektrik motoru olan. Hani ya dip, o zaten tam bir, fail Ben onu anlamadım hiç. 1.3, bir pardon, 1.1 milyon TL satılıyor. Yani, bin, yani hibrit motor herhalde onun e, başka bir elektrik, özelliği de yok. Tabii elektrikli motoru var evet. Hem elektrikli hem benzinli var. Kar etmek için de bir 500 bin fazla vermek. Yani evet, <gülüyor> az kuruş kar edeceğim diye. Evet, az yakacağım diye de o kadar para evet, Ya anladınız. şimdi şöyle bir saçmalık var onda. Dün seninle de konuştuk. EQ var mesela Mercedes'in elektrikli. O da 1.1 milyon. Yani ama yüzde elektrikli o. Bir de Mercedes. Evet bir de hani Mercedes. Ne bileyim bunu, onu ama full elektrikli Mercedes alırım yani. Evet. Daha mantım akıllı oluyor. Bileyim, Ford onu herhalde satmasın diye öyle fiyat koydu. Yoksa ya şimdi başka şöyle, şey gelmiyor aklıma yani. Şunun müjdesini verelim. Bize onların e, kur, kuryer modeli var biliyorsun. Onun evet. da böyle bir PHEV diye geçiyor bunlar. Hem elektrikli hem benzinli motor olan bir sürümü gelecek. Ford orada bir geliştirme yapıyor. Anladığım kadarıyla bu %100 elektrikli araçlarla doğru bir geçiş olacak ya. Bunlar ilk adımları ama hani 1.1 milyon verip de bunun elektrikli aynı zamanda elektrik motoru olanını alınır mı? O çok tartışılır bir konu yani bence. Bence tartışmaya hiç gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden öyle bir... Boşu boşuna tartışmayalım. <gülüyor> evet, Bak bu 500 bin lira dedik yani evet. E, Rakipleri o kadar falan, bu. falan. He, yani, evet Artık C sekmen su dediğimizde ve böyle bir donanım istediğimizde Vereceğiz bu fiyatları bu. vermek zorundayız. Ama nedir hani bazı donanımlar çıksa çok mu bir şey kaybederiz? Çok bir şey kaybetmeyiz. Belki 400 bine iner fiyatı. Biraz daha sadeleştirmeler ya yapılabilir. Ya tabii orada şey var. Şimdi o artık artık senin için önemli olan teknoloji değil O da benim için atıyorum. Dersin ki sen öyle. bagaj kapağını ben elle açayım kardeşim falan dersin. İyi tamam o zaman oradan bir atıyorum o 5 bin lira düşer. Örnek veriyorum yani bunları başka bir şey olmasın dersin 10 bin lira düşer dediğin gibi o hani 460 olmazsa 430 olur filan ama başka markadan da sen böyle bir araba almaya kalksan o parayı veriyorsun da onlar da 200 bin lira değil yani ya burada tamamen artık kullanıcı tercihi ön plana çıkmış durumda ama dediğimiz gibi bize bunu söyledik otomobil fiyatları e, Türkiye'de artık içinden çıkılmaz bir hal almış durumda ben açıkçası o fiyatları bilmiyorum yani çok abartılı buluyorum. Evet. Sadece bu otomobil için söylemiyorum. Mesela son dönemde inceleyip de böyle alınabilecek. Evet. Bunu tüm herkes alabilir diyebileceğimiz bir otomobil herhalde. Bir tek sadece şey, Dacia, vardı. Dacia Sandero vardı. Aynen o vardı. Başka ne vardı? Yok yani. Yok. O da 200 bin altında olduğu için fiyat. Evet. Diğerlerine baktık hep 300 bin. Böyle 380 bin. 400 bin. Al bu araba mesela 500 bin. bin e Boşunu aldığın zaman da şimdi bunu izleyip Kuga almaya karar verdiğin zaman gidip 300 küsür binlik. 340 binden mi başladın, 380 binden mi? O versiyonu aldığın zaman. Jackson hiçbir şey yok. Onun yani zaman. bu izlediğim otomobil değil. O başka bir şeydi. Ben başka bir otomobil aldım. <gülüyor> İzlenimine kat kapılabilirsin. Çünkü bu ağzına kadar dolu bir otomobil şu anda. Bizim kullandığımız. Tüm, tüm ihtiyaçlar düşünülmüş. Yani Ford burada kullanıcıların ne istediğine tam olarak cevap vermiş Onu koymuş. Bunu da vermiş. Her şey var şu anda. Öyle bir paket. Aynen öyle. Hani o yok bu yok diyemezsin. Bunda her şey var. Ama dediğimiz gibi işte fiyat tarafında biraz düşündürebilir insanları. Ama ben, bu arada yeni kasa olduğunu da belirtelim. Ford'un bir önceki kasasıyla hani kıyasladığımız zaman o fiyatları hiç değmezdi. Ama yeni kasasına değer gerçekten çok şık bir görünüm var. Az önce de bahsettik zaten ondan. Çok daha gençleşmiş çok daha böyle dinamik bir görüntü. Ben şunu oldum. söyleyeyim. Ben yani eleştireceğim taraf. Benim bu kişisel bir yorum bu arada hani şey değil. Gene olarak kabul etmeyin bunu. Biraz bana şey Yatırım geldi. Tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi değildir. Aynen. Birazcık böyle karanlık geldi için Biraz daha böyle hani renklendirilebilir incik cincik bir şeyler mesela Puma gibi hani Puma gibi olsun da beklemiyorum ama bir tık daha böyle sanki renkli olabilirdi bana çok koyu ve karanlık geldi. Ben seviyorum bu tarzları. Tabii abi sen de yani. dedin mi yani evet, zevk meselesi bu. Zevk meselesi bu tamamen. Onu zaten söylüyorum yani. yani onu... Sen de zevksizsin Özgür Çetim yazsın. <gülüyor> Canı sağ olsun be <gülüyor> Yok ya işte piyano bile koymuş adam daha ne istiyorsun ya, ya. Kırmızı mı yapsın ha, diyorsun. Yani. <gülüyor> Bak dikişler de var kırmızı tamam. kırmızı, bence güzel. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ford Kuga'nın tüm özelliklerini anlatmaya çalıştık. Osman genel olarak beğendi fiyatına takılmazsak değil mi? Yalnız ya ben mi? çok beğendim. Bak evet. beğendi değil. Çok, çok beğendi. beğendi. Ama alabileceğiniz bir araba mı? Dürüst değil. olalım değil. değil. Evet. Hatta dün hanım diyordu ya biz de Asakhan dedim bir 10 sene sonra alırız. İkinci eli <gülüyor> biraz da böyle fiyat <gülüyor> normal Ya benim eşim de kullandı bu arabayı kısa bir süre. O da dedi ki çok büyük geldi ona. O çok öyle büyük araba sevmiyor benim gibi o da biraz. Hani ben dediğim gibi tasarım biraz böyle bana şey geldi karanlık geldi ama o, tamamıyla kişisel bir şey. Sen çok beğenmişsin mesela ben tasarımını şey yoksa arabada hani eleştirilecek bir taraf yok yani hani fiyat dışında. O da Ford'un sorunu değil bütün sektörün genel sorunu bu şu anda ne yazık ki. O yüzden hani fikirlerimizi düşüncelerimizi paylaştık. Sizin de konuyla ilgili görüşleriniz varsa videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyoruz hepsini değerlendiriyoruz. Youtube kanalımıza aboneysinizdir diye tahmin ediyorum. Ama değilseniz abone olmayı unutmayın. Bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın